Kısa bir süre önce mekanik kolu yerleştirdik. Proje için çok önemli bir adımdı. Yani sadece senelerdir bu kolu tasarlayıp geliştiren mühendisler için değil, bütün proje için çok büyük bir adım oldu. Artık bu kol gezginci robota bağlı iken test edebiliriz. Aslında kolu Curiosity'ye yerleştirmek çok karmaşık bir olay. Kol çok ağır olduğu için yukarıdan vinç kullanarak taktık. Nazikçe yaklaştırıp, gezgincinin ön kısmındaki yerini sağlamlaştırmamız gerekti. Elektrik ve mekanik testlerle kolun nasıl çalıştığına bakacağız. Kolun hareket kabiliyetine bakacağız ve Curiosity ile beraber kolu kullanmayı öğreneceğiz. Bu kol, bilgileri bir araya toplamamız için çok önemli. Kolun ucunda birkaç araç gereç bulunmakta. Bir kamera, spektrometre ve örnekleri gezgincideki diğer araçlara götürecek bir matkap var. Bu kol olmadan, Mars'a gitme sebebimiz olan birçok bilimsel çalışmayı yapamazdık. Daha yapılacak çok iş var. Tamamlanması gereken bir sürü test var. Biz burada, kolla ilgili çalışmalar yaparken, gezgincinin kendisiyle ilgili daha farklı tamamlanmamış aşamalar da var. Bu aşamalarda, 25 fitlik uzay simülatörlerimizde basınç testine tabi tutuluyor. Aylar sonra büyük parçalardan birini gezginciye takmış olmak, Hepimize moral verdi. Geçtiğimiz senelerde gezgincinin içiyle çok uğraştık. Bütün elektronik yapı, ısı kontrol sistemi vesaire. Geçen ay hareket sistemini ve uzaktan sensörü kurduk. Yukarıda kameralarla duruyor, görebilirsiniz. Ve şimdi de kolu taktık. Artık animasyonlarında gördüğümüz gibi güzel gözükmeye başladı. Ekip olarak bu ilerlemeler için çok heyecanlıyız. Hatta kalın.